Aslan burcu kadını nasıl tavlanır? Devamlı onu şaşırtın ve ona önem verdiğinizi gösterin. Birlikte olduğunuzda parayı ödemekte ısrar eder, arada bir bunu yapmasına izin verin. Neden mi? Aslan kadınları altta kalmayı, ezilmeyi asla kabul etmezler. İltifat edin, hemen arkasında bir maç gibi hareket edin. Böyle tutarsız davranışlar hoşuna gider. Kıskandırmaya çalışırsa bunu kabullenin ve kıskandığınızı, duygularınızı belli edin. Bu da etkiler. Pahalı hediyeler alın buna da bayılır. Kilosu konusunda yorum yapmayın. İdeal kilo demeyi de sakın unutmayın. Hovarda gibi davranın ama asla bunu yapmayın. Göz temasından kaçının, yoksa acayip şekilde etkilenirsiniz. Çünkü gözler aslan kadının en büyük kozlarıdır. Gerçek bir aslan kadınla aşık olursanız işiniz gerçekten çok zor demektir. Sinirlenirse ona hiçbir şey söylemeyin ya da avutmaya çalışmayın. Sadece gözünün önünde durmayın yeter. Onu yalnız bırakın. Dengelisiz hareketler aslan kadının çok hoşuna gider ve bundan etkilenir. Aslan kadınları derin beslemeye başladığı an aşık oldu demektir ve gözlerinizin içine aptal aptal bakarlar. Buradan hoşlandığının aşık olduğunu anlayabilirsiniz. Başlarında görünmez bir kraliçe tacı ile dolaşırlar. Başarılı, her zaman bakımlı, alımlı, çekici, narif ve güzel kadınlardır. Başları önde ve dimdik bir tavırla kendinden emin bir şekilde yürürler. Bir ortamda yürüdükleri zaman kendilerini orada her zaman ön plana çıkarırlar. Aslan kadını ne yapması gerektiğini, nerede, nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilen bir kadındır. Başkaları tarafından asla yönlendirilmek istemezler. Eşi, ailesi tarafından biri ona yön verdiği zaman çılgına dönerler. Çünkü aslan kadını emir almayı kesinlikle sevmez. Aslan burcu kadınları sözün eri bir kadındır. Sözünün her zaman arkasındadır. Bir kez karar verdi mi asla verdiği o kararından dönmez ve güvenilir kadınların arasında yer alır. Aslan kadını erkeğinden daha başarılı, hırslı, işinde kariyeri olan ve yere sağlam basan kadındır. Aslan kadını gece hayatını, gece gezmeyi, eğlenmeyi çok sever. Her zaman güzel giymeyi seven, en son tren kıyafetleri seçen ve güzelliğinden, şıklığından asla ödün vermeyen kadındır. Aslan kadını aslan erkeği kadar özgürlükçüdür. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Kimse onu kısıtlayamaz ve daraltamaz. Kesinlikle kıskanılmaktan hoşlanmaz ama kendisi son derece kıskançtır. Erkeğini her zaman kıskanır ve başka kimseyle paylaşmaz. Öncelikle bir amacınız yolunuz ve hedefiniz olmalıdır. Duruşuyla, endamıyla, konuşmalarıyla, hal ve tavırlarıyla kendine olan güvenini açıkça belli eden bu kadınla beraber olmanın hayatın bir hediyesi olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Herkesin gözünün onun üstünde olduğunu, her girdiği sosyal ortamda beğenileceğini bilerek başlayın. Yani onu denetlemeye, sınamaya, denemeye kalkışmayın. Özgürlüğüne saygı ve özen gösterin. Ne ekerseniz onu biçeceğinizi tahmin etmek zor değil sanırım. O nedenle davranışlarınıza dikkat edin. Dürüst ve doğru olun. Asla ama asla yalan söylemeyin. Arkadaşlarınızı titizlikle seçin. Çünkü bu konuda oldukça titizdir. Olur olmaz insanlarla sizin arkadaşlık yapmanızdan... Kesinlikle hoşlanmaz, hoşlanmayabilir. Aslan kadını eğer bir şeye karar verdiyse, kararlıysa ondan asla vazgeçeceğini düşünmeyin, vazgeçmez. Bunu her gördüğünüzde bir öncekinden daha hoş, güzel, çekici ve alımlı bulursunuz. Çünkü özel bir kadındır ve kolay kolay her zaman rastlanacak bir kadın değildir. İyi niyetini kesinlikle kullanmayın, suistimal etmeyin. Kıymet bilir bir kişi olmaya gayret gösterin ve bunu ona da gösterin. Canlı, enerjik, neşeli, hareketli, dinamik ve yaratıcı olmaya çalışın. Bir kraliçeyle beraber misiniz gibi onu el üstünde tutun. Gururuyla kesinlikle oynamaya kalkmayın. Sizden intikamı korkunç olabilir. Evlenseniz bile onun çalışmasına mutlaka izin verin. Çünkü o her zaman aktif bir kadındır. Hayatın güzel yanlarını, güzel taraflarını, keyfini ve lezzetini en güzel bir şekilde çıkarması için elinizden geleni yapın ve bunu ona belli edin. Aslan kadını güçlü, dik duran erkeklerden her zaman hoşlanır. Ne yapın edin? Hedeflerinizi, umutlarınızı büyük tutun. İş konusunda her daim destekleyin. Yaratıcılığını, içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmasında ona yardımcı olun. Başka kadınlarla sakın onu kıyaslamayın. Çünkü sizin kadınınız özel bir kadındır. Bunun sakınını kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ucuz numaralara onu etkilemeye çalışmayın. Kaba davranmayın. ince ve cesur olun. Sizden uzaklaşırsa üstüne düşmeyin, ısrarcı olmayın. Eğer dönmek istiyorsa zaten kendisi bu hareketi yapar. Emretme, isteklerine kabul ettirme bu kadında ön plandadır. Bu hallerine mutlaka alışın ve ona göre hareket edin. Bir aslan burcu kadınını etkilemek inanılmaz kolaydır. Birkaç baştan çıkarma kuralını uygulamanız yeterlidir. Bunlardan biri açık ara en önemlisi gözünüzde onu dünyadaki en mükemmel kadın olarak gördüğünüzü düşündürerek ona övgüler yağdırmaktır. Şeytanlığa başvurma ya da gereksiz kelimeler kullanarak dolaşmaya gerek yoktur. Bu taktikleriniz sevdiğiniz gibi bariz ve açık olabilir. Sadece övgü ve bağlılıkları yağdırmaya devam edin. Bir dişi aslan tüm bunları hoşuna giderek büyük bir zevkle kabul edecektir ve daha fazla için tekrar tekrar size gelecektir. Doğrusu bir aslan burcuk kadınının garip gösterişini bazen elde etmesi güç olabilir. Fakat gururunu kırmaya çalışmak ya da küçük düşürmek yapılabilecek en büyük hatadır onun için. Eleştirmek, aptal görünmesine neden olmak ya da herhangi bir aşağılanmaya maruz bırakmak bu kadın olabilecek herhangi bir romantik şansınızı kalıcı olarak mahveder. Bu kesinlikle olmaz arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle garip şeyleri de paylaşıyoruz. İzleyin dinleyin. 1. Coca Cola'da da renklendirici kullanılıyor arkadaşlar. Aslında gerçek rengi yeşil.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 Paraguay'da her iki tarafındaki e, kayıtlı kan boğazıcısı olması koşullu ile yapmak serbest. Oo bu da çok ilginç. 10. Napolyon'un en nani yeri anladığınız siz onu. 2012 yılında Amerikalı bir Euroop tarafından 40 bin dolara satın alınmış arkadaşlar. <gülüyor> 11. Rusya'nın gelirinin %10'lu içki satışları oluşturuyormuş. 12. Çin'de bebekler doğduklarında 1 yaşında sayılıyorlar. Allah Allah bu nasıl oluyor ya? 13.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 23. Bir Amerikan doları banknotunun ortalama ömrü 18 ay. Sonra yıpranıyormuş arkadaşlar. 24. Tek yumurta ikizi olan iki kadın, tek yumurta ikizi olan iki erkekle evlenip çocuk yaparlarsa çocukları genetik olarak kardeş oluyormuş arkadaşlar. 25. Çili'deki Atacama çölünde bugüne dek hiç yağmur yağmamış. Allah'ın her şeyi. 26. Dünyanın en uzun ağacı olan Hiye yeri birkaç bilim adamı dışında